Tabii ki çok önemli. Erken tanı e, neden çok önemli? Birincisi bir kere e, sizin hastalığınız ne olursa olsun, vücudunuzda tamiri çözümsüz olan e, sonuçlar doğurmadan biz hastalığı tanıyıp tedavi etmeye başlarız. Tedavi etmek hem tedavi ederiz daha çabuk sonuca ulaşırız ya da eğer ki kronik bir hastalıksa bu hastalığın ilerlemesini önleriz. İlerleyen bir kanseri tedavi etmek çok çok zordur. Bir şansımız kalmaz örnek veriyorum ama erken tanı ile pek çok kanseri şu anda tedavi edebiliyoruz. Öyle bir tipli teknolojilere sahibiz. Hatta kronik hastalıklarda, hipertansiyonda, diyabette, kalp hastalıklarında bile erken tanıyla bir kişinin kalp krizi geçirmesini önleyebiliriz. Kalp damarlarındaki basit bir tıkanıklığı çok erken tespit ederek ilaç tedavisiyle kalp krizi geçirip kalbin fonksiyonlarını kaybetmesini önleyebiliriz. Ya da hipertansiyon tedavisi ya hipertansiyonun komplikasyonlarından önleyebiliriz hastayı. Ya da diyabet yapıp diyabetin uzun vadede çıkan böbrek komplikasyonları, işte göz komplikasyonları komplikasyonları ya da kardiyovasküler komplikasyonlarının hastayı koruyabiliriz. O yüzden erken tanı gerçekten çok önemli. Hem kişinin hayatını uzatmak, kaliteli bir yaşam sağlamak için, hem de çalışmasından, işinden, gücünden kayıp, kayıp olmaması için, hem de tedavi aslına bakarsanız erken tanıyla çok daha ucuz. Şükran doktora, şükran müşahideyine. لاستشارة الأخصائيين في مستشفى ليف والحصول على رأي طبي ثاني مجاني يرجى التواصل عن طريق الرقم المرفق بالإضافة إلى الإيميل الخاص بالمستشفى المستشفى ودمتم سالمين مع السلامة